Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili ikizler burçları geçtiğimiz ay kova ve aslan aksında meydana gelen yeni ay ve dolunaylar özellikle önemli haberler, kararlar, yakın çevre ve uzak çevre ilişkilerinizin yeniden düzenlenmesi adına bir takım etkileşimler getirdi gibi gözüküyor. Bilhassa 16 Şubat tarihinde meydana gelen aslan donlayı Kasım ayındaki bazı sırlar ve geçmişte kalan konularla yeniden yüzleşmeye sebebiyet vermiş olabilir. Bu ay ise balık ve başak aksındaki yeni ay ve dolunaylar sizin yükseleninize biraz sert görünümler yapacak ve köşe ev noktalarınızı tetikliyor olacak. Dolayısıyla Mart ayı da unutulmaz aylardan birisi olacak gibi gözüküyor sizin adınıza.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 2 Mart tarihinde balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay balık burcunun 12 derecesinde etkili olmakta ve aynı zamanda Jüpiter'le kavuşum enerjisinde. Bu yeni ay ile beraber özellikle geleceğiniz, kariyeriniz, önünüzdeki yolla alakalı bir ayrılma girebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Aslında kariyer anlamında ciddi bir fırsat yakalayacağınızı görüyoruz. Gerçekten çok iyi bir iş teklifi ile karşılaşabilirsiniz. İnsanların dikkatini çektiğiniz, göz önünde olduğunuz ve bir şekilde hayatınızı şanslı olarak nitelendirebileceğiniz kişiler, durumlar, teklifler ile karşı karşıya kalacaksınız. Ancak belki de burada seçim yapmak, tercih yapmak her zamankinden daha zor olabilir. Eski ideallerinizle önünüzde açılan yeni kapı arasında bir takım farklılıklar bulunabilir gözüküyor. Burada karşımıza bazen güzel şansların seçenek olarak çıkması bizleri biraz zorlayabiliyor ve burada aslında aşırı özgüvenli ve rahat tutumlar sergilersek bu şans ve fırsatları kaçırma ihtimalimiz olduğunda hatırlatacak bir etkileşim var. Dolayısıyla kariyerinizde geleceğinizle alakalı atacağınız adımlarda artık yeni bir yola girdiğiniz ve karşınıza çıkan şanslar arasında sağlam bir değerlendirme yapmanızın gerekli olduğu bir ee, yeni ay sürece etkili olacak. 6 Mart tarihinde Mars kova burcuna geçiyor. Hemen akabinde yine 6 Mart tarihinde. Venüs de kova burcuna geçiyor. Ee, bu sene oldukça ilginç bir şekilde. Mars ve Venüs'ün kombinasyonu çok uzun bir e, süre alıyor arkadaşlar. Şubat'ın ortasından beridir. Mars ve Venüs birlikte e, dans ve eşlik halindeler. E, eril ve dişil enerjinin dansı. Aşkın ve tutkunun dansı. E, ve burada... Aslında yinyan prensibinin bir araya gelmesiyle beraber özellikle aşk için, tutku için, tutkulu başlangıçlar için oldukça etkileyici bir sürecin içerisindeyiz. Geçtiğimiz ay e, bu etki Oğlak Burcu'nda e, tezahür etmişti. Dolayısıyla ikili ilişkilerde ve tutkuyla bağlandığımız konularda biraz resmiyet, ciddiyet ve güven temaları ön plandaydı. Şimdi ise bu iki gezegen Kova Burcu'na geçiş yapıyor. E, bu etkileşim sizin haritanızın 9. evinde etkili olacak. Bu da özellikle yeni bir e, umut, yeni bir bakış açısı, yeni bir felsefe elde edeceğinizi gösteriyor. Okuyacağınız kitaplar, karşılaşacağınız konular e, bir şekilde alacağınız bilgiler size heyecan verecek gözüküyor. Belki yeni bir eğitime başlayabilirsiniz birçoğunuz. Belki seyahat gündeminiz söz konusu olabilir. Ee, aniden bir seyahat planı ortaya çıkabilir. Yurt dışı ile alakalı gündemler hukuksal gündemler yine keza ön plana çıkabilir gözükmekte. Bununla beraber yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Yeni bakış açıları ve yeni felsefeler edinebilirsiniz. Sizi heyecanlandıracak ve hiç bilmediğiniz bir yola doğru giriş yapıyor gibi gözüküyorsunuz. Sevgili ikizler burçları Mars ve Venüs'ün 9. evinizdeki birlikte ziyaretiyle beraber özellikle burada farklı kültürden veya uzak mesafeli ilişkiler adına da birçok ikizler burcunun yeni insanlarla kurmuş olduğu bağlantılar ve ilişkilerde ön plana çıkabilir. 9 Mart tarihine geldiğimizde Merkür Kova burcundaki transitini tamamlayıp Balık burcuna geçiyor. Merkür 9. evinizden artık 10. evinize geçiyor. Bu daha demek oluyor ki artık 9 Mart sonrası kariyeriniz, toplum önündeki imajınız, yeriniz, adınız ön plana çıkıyor olacak. Buradaki etkileşimle beraber özellikle baktığımızda yeni teklifler, yeni kariyer fırsatları ve imkanları karşınıza çıkabilir gözüküyor. Bununla beraber... Esasında Merkür Balık Burcu'nda çok rahat bir kombinasyonda değildir. Biliyorsunuz Merkür İkizler ve Başak Burcu'nun yönetici gezegeni. Haliyle e, yay ve balık burçlarında enerjiyi biraz dağıtıyor. Dağınık hale getiriyor zihnimizi. E, burada evet kariyerinize dair, geleceğinize dair bir takım şanslar ve fırsatlar karşınıza sevgili İkizler Burçlar. Ancak kafanızda oldukça karışık gözüküyor. Yani hangi yolu tercih etmelisiniz? Veya bu yola girebilecek... E, Netlik ve kararlılığa sahip misiniz? Bu konularla alakalısını andığınız bir süreç oluyor. Dolayısıyla belki tembellik enerjisiyle veya kafa karışıklığıyla bir takım fırsatları kaçırabilirsiniz. Lütfen bu konuda dikkatli olmaya gayret gösterin. Evet 18 Mart tarihine geldiğimizde Başak Burcu'nda bir dolunayımız var. Başak Burcu'nun 27 derecesinde meydana gelecek. Bu sene 27 derecelerin ön plana çıktığı bir sene. Gerçekten artık tamamlanmaların, sona yaklaşmaların sembolizması. Dolayısıyla hemen hemen haritamızdaki bütün evlerde her ay itibariyle bu enerjileri deneyimliyoruz. Başak Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay sizin dördüncü evinizde etkili olacak. Ve bu Dolunay'ın oldukça güzel bir açısı var. Gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Ee, Plüton'un ve Kuzey Ay düğümünün de e, işin içinde olduğu aynı zamanda tabii ki e, Güneş ve Ay'ın karşı karşıya olduğu ve Jüpiter'in de bu karşıtlığa eşlik ettiği bir etkileşimden bahsediyoruz. Burada e, Kuzey Ay düğümünün 12. evinizden Plüton'un ise... 8. evinizden desteğiyle beraber aslında ruhsal anlamda büyük bir sıçrama yaşayacağınızı söyleyebilirim bu dolunay enerjisiyle birlikte. Esasında 4. evinizde yaşıyorsunuz bu dolunayı ve bir kırılma yaşıyorsunuz sevgili ikizler burçları sanki. Ee, bir şeylerin farkına varıyorsunuz. Bir farkındalık e, seviyesine ulaşmanız ve bir konuda artık uyanmanız söz konusu gibi. Bu aileden gelen köklerden ve atalardan gelen bir takım karmalarla ilgili olabilir. Somut olarak bir ev, yatırım, ev almak, satın almak, bir rast konusunun çözümlenmesi, belki bir kaybın telafi edilmesi gibi Konuları da e, tetikliyor olabilir. Hem kariyerinizi hem ev, yuva, aile düzeninizi etkileyecek bir takım kariyer e, imkanları varken e, aynı zamanda birçoğunuz adına da belki taşınma, yer değiştirme, aile ile alakalı gündemleri etkileyecek kararlar alma eğilimi de söz konusu olabilir. Burada tek sorun delitin bu dolunaya kare görünüm yapıyor oluşu sizin burcunuzdan delitin kare görünüm yapıyor oluşu özellikle bu alacağınız kararlarda ilerleyişinizde kişisel menfaat ve sayıklarla hareket edip etmediğinizi teyit etmeniz gerekiyor. Yani Birçok yönden etkili bir takım kararlar alınırken siz bu kararların neresindesiniz ve hangi amaçla hareket etmektesiniz bunları doğru bir şekilde sorgulamanız icap edecek gibi gözüküyor. Bu dolunay enerjisiyle birlikte sevgili ikizler burçları. Evet oldukça etkili bir dolunay olacak ve birçoğunuz adına da artık konfor alanından çıkış ve yeni bir bakış açısına sahip olmak sanki ruhsal anlamda bir uyanış sürecinde tetikliyor gibi gözükmekte. 20 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. Balık burcundaki transitini tamamlayarak artık bu 10. ev tamalarından kurtuluyorsunuz ve Güneşin 11. elinize geçmesiyle beraber yükselenize de güzel görünümler yapacağını söyleyebiliriz güneşin 11 elinize geçmesi özellikle sosyal çevreler kalabalıklar yeni umutlar Hayaller kariyer ünvanları belki kariyer gelirleriiyle alakalı gündemleri tetiklemeye başlayacaktır akabinde 27 Mart tarihinde Merkür' de koç burcuna geçiyor Merkür'ün ve güneşin 11 evinizde ilerlemesiyle beraber Yeni insanlarla tanışacağınız, kalabalıklara dahil olmaya başlayacağınız, yeni sosyal çevreler içerisinde bulunacağınız bir süreç etkili olacak. Ee, sevgili İkizler Burçları, birçoğunuz kariyer gelelerini artırmak veya terfi almak, e, yükselmek adına, iş yerindeki pozisyonunu yükseltmek adına yeni görüşmeler yapabilir, e, mevki makam sahibi insanlarla tanışabilir ve bu noktada toplumsal e, rolünü ve imajını e, yükseltebilir gözükmekte. E, bu enerjilerle beraber biraz daha rahatlamaya başlayacaksınız e, ayın sonuna doğru sevgili İkizler Burçları. Evet ayı kapatırken 28 Mart tarihinde Neptün ve Kuzey Ay düğümü arasında çok güzel bir etkileşim var. Neptün uzun zamandır balık burcunda biliyorsunuz. Sizin 10. evinizde hayalleriniz, hedefleriniz, geleceğiniz ve kariyer hayatınızla alakalı. Bazen kafanızı karıştırsa da aslında birçok ikizler burcunun da hayallerine ulaşması noktasında büyük fırsatlar sağladı. Kuzey düğümü ise geçtiğimiz bir buçuk sene boyunca sizin burcunuzdaydı ve artık 12. evinizde Kuzey düğümünü misafir ediyorsunuz. Bu etkileşim 10. ev ve 12. ev aksında özellikle geçmişteki kayıplarınızı telafi edebileceğiniz yeni kariyer fırsatları ve geleceğe umutla bakacağınız hayallerinizi gerçekleştireceğine inancınızın tam olduğu Konular noktasında artık sanki içinizde bir umut ışığı çıkmaya başlıyor. Kariyer anlamında gerçekten çok şanslı bir sürece doğru giriş yapmaktasınız sevgili İkizler Burçları. Zaten ay düğümleri de bu anlamda sizi tetikliyor olacak. Çok iyi iş fırsatları yakalama imkanınızın olduğu bir yıla artık Mart ayı itibariyle giriş yapmış bulunmaktasınız. Evet Mart ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım huzurlu, sağlıklı, bereketli bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusalsoyleci hesabı veya evrenselkadimbilge@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.